Jacques-Louis David'in Lictorların Brutus'e oğullarının Naşını getirmesi isimli bu çalışması, onun en ikonik, en simgeleşmiş resimlerinden biridir. Resim, Roma'nın son kralı döneminde yaşamış ve ilk cumhuriyetin kurulmasıyla sonuçlanan ayaklanmaya öncülük etmiş olan Brutus'u tasvir etmektedir. Brutus, Monarşik yönetime dönmek isteyenlerin düzenlediği komploya iki oğlunun da katıldığını öğrenir ve ihanetten suçlu bulunan oğulları için idam kararı vermek zorunda kalır. David, mahkeme ya da idam anını değil, idamın sonrasını resmetmeyi tercih etmiştir. Bu an daha önce hiç tasvir edilmemişti. David sahneyi en baştan, sıfırdan tasarladı. Ana karakter olan Brütüs'ü gölgelerin içinde, sırtı, oğullarının cesedini taşıyan liktorlara dönük biçimde yerleştirdi. Kompozisyonun en aydınlık kısmı, yukarıdan süzülen gün ışığının aydınlattığı Brütüs'ün karısı ve kızlarıdır. David, çizimi tamamladıktan sonra sağdaki kadın grubunun duruşunu değiştirmiştir. Bu çizimde anne figürünü bir daha asla geri alamayacağı bir şeye uzanırken, bir yandan da ayaklarının altından kayıp giden kızını tutarken betimlemiştir. Bu çizimi ilk gördüğümde tepkim bir ebeveynin verebileceği bir tepki oldu. Sanırım David'in bakış açısı da bir ebeveynin bakış açısıydı. Çünkü ebeveynler çocuklarına karşı olan sorumluluklarını asla unutmazlar. Halkın idama tepkisi çok hızlı olmuştu. İdam öznesi, terör zamanının bir sembolü haline geldi. Bu korkutucu olay, oradaki herkese vatanseverlik ile fedakarlık arasında yapılması gereken o zor seçimi hatırlattı. Ressam bu hikayeyi, insani dürtüleri ve tepkileri yansıtmak için kullanmıştır. Jacques-Louis David, bana kendi kişisel bakış açıma sahip olma imkanını verdi. Bu, objektif olmanın imkansız olduğu anlamına gelmez. Belki de bu biraz abartılmıştır. Bu çizim beni değiştirirken, kendisi de benimle birlikte değişiyor.